Selamlar arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Oyun dosyalarında bulunan ancak henüz bir yere konulmamış her şey bunlar. Tahminimce kırmızı jeton ile bilet alıp kulüp ligi ile alakalı bir şeyler yapıp sonucunda mavi jetonları kazanacağız. Mavi jetonlar ile de yeni karakter özelliği olan gearları alabileceğiz. Gear özelliği olarak da birçok seçenek mevcut, bunlar, ekstra hız, ekstra can, ekstra hasar, hasar kalkanı ve zehire ya da yavaşlamayı azaltacak dayanıklılık. Ve sızdırılan kostümlerin dış görünüşleri de bunlar. Güncellemede kesin olarak gelecek hırsız kedi cesi kostümü. Bu kostüm tıpkı geçen seneki mücadeleci Colt gibi gerçek parayla alınacak kostüm diye tahmin ediyorum.